Eğer küçük çocuklarla aynı ortamda bulunduysanız, anne ve çocuk arasındaki bağın farkına varmışsınızdır. Bilim insanları bu ilişkiden bağlanma diye bahsederler. Peki bu bağlanmaya ne sebep olur? Neden anne ile çocuk arasında böyle güçlü bir bağ vardır? Bilim insanları yıllarca bunun beslenme ile bir bağlantısı olduğunu düşündüler. Yani annenin çocuğunu beslemedeki benzersiz marifeti, bu bağlanmaya neden oluyordu. Ama bunu açıklamak biraz donuk kalıyor ve annenin çocuğuna sağladığı diğer tüm şeyleri biraz önemsiz kılıyor sanki. Mesela temas tesellisi. Çocuğun annesinin tutmasıyla rahatlaması da diyebiliriz. Bilim insanları bu bağ neyin sebep olduğunu tam olarak anlayabilmek için Harlow'un maymun deneyleri olarak da bilinen bir dizi araştırma yaptılar. Bu araştırmalarda Bebek maymunlar çok genç yaştayken, ailelerinden ayrıldılar. Tabii günümüzde bu biraz tartışmalı görünüyor olabilir. Daha sonra bu maymunlara iki farklı vekil anneden birini seçme hakkı sunuluyor. Onlara anne diyoruz ama aslında iki farklı belli belirsiz maymun şeklindeki yapıdan bahsediyoruz. Bunlar bebek maymunla aynı kafese konuluyorlar. İlk alternatif anne seçeneği tellerden oluşuyordu. Bu annenin üst kısmında yüze benzer bir şekil vardı ve altında vücudu diyebileceğimiz, etrafına kümesteli bağlanmış bir silindir bulunuyordu. Bu silindirin tam ortasına bir beslenme sondası konmuştu. Yeşille çiziyorum. Bu, maymunun bulunduğu kafesteki besin sağlayabilen anneydi. Kafesteki ikinci anne, kumaş bezlerden oluşuyordu. Bu annenin boyutu ve şekli, ilkinin tıpa tıp aynısıydı. Ama üzerine telleri yerine yumuşak kumaştan yapılmış bir battaniye sarılmıştı. Bu anne ise rahatlık sağlayabilen anneydi. Maymunumuz bu diğer iki vekil anneyle ile aynı kafese konuluyor. Peki sizce maymun hangi anneye gidecek? Eğer bağlanma için temel gerekliliğin besin olduğuna inanıyorsanız, bebek maymunun tellerden oluşan anneye gideceğini düşünürsünüz. Çünkü bu annede beslenme sondası var, ona besin sağlayabilir. Ama diğer yandan da, bağlanmanın rahatlık, huzur gibi şeylere dayalı olduğunu düşünüyorsanız, o zaman maymunun vaktinin çoğunu kumaştan yapılma anneyle geçireceğini öngörürdünüz. Çünkü bu annenin yumuşak battaniyesi var, bu anne temas tesellisi sağlayabilir. Araştırmada bebek maymunların, Büyük bir çoğunlukla kumaş anneyi tercih ettiği gözlemlendi. Bu da bağlanmanın temelini, aslında besin sağlama becerisinin değil, konforun oluşturduğunu gösteriyor. Aslında bu bebek maymunlar kumaştan yapılma anneye sadece gitmekle kalmadılar. Aynı zamanda vakitlerinin büyük çoğunluğunu ona sımsıkı sarılarak geçirdiler. En sonunda yemek yemeye ihtiyaç duyduklarında bu maymunların çoğu bunu, bir yandan kumaş annelerine sarılırken yapmayı denediler. Beslenmek için tellerden oluşan anneye uzanmaya çalışırken, kendi vücutlarını kumaş anneye sarılı halde tutuyorlardı. Yani bu maymunlar, kumaş anne ile olan bağlantılarını koparmak istemiyorlardı. Bu rahatlıktan mahrum kalmak istemiyorlardı. Zaman içinde bu maymunlar içlerinde bulundukları duruma alışmaya başladılar. Hatta bazen, Kafesin diğer yerlerini keşfetmek için kumaştan yapılan annelerinden uzaklaşıyorlardı. Ama sonrasında hep kumaş annelerine geri dönüyorlardı. Bu yüzden kumaş annenin güvenli üs olduğunu söyleyebiliriz. Yani bebek maymun, kumaş annenin hiçbir yere gitmediği bilgisine güveniyordu demek istiyorum. Bebek maymun etrafını keşfetmek için kumaş anneden ayrılabileceğini biliyordu. Tedirgin olup geri döndüğünde, orada olacağını da biliyordu. Araştırmacılar, bebek maymunun kumaş anneyle kurduğu bu güvenli bağ sayesinde kumaş annenin güvenli üst görevi görebildiğini anladılar. Bu durum maymunu sonunda dünyayı kendi başına keşfedebilecek kadar rahat ettiriyordu.